Merhaba arkadaşlar. Bugün Netflix'te izleyebileceğiniz en güzel 5 diziden bahsedeceğiz. İyi seyirler. İlk olarak benim de favoriyle izlediğim Peaky Blenders'la başlamak istiyorum. Hikaye 1. Dünya Savaşı sonrası İngiltere'de faaliyet gösteren, at yarışı, bahis işleriyle ilgilenen ve soygunculuk da yapan zamanın acımasız gangasterlere Peaky Blenders çetesini konu alıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi zamanın rüşvetle dönen ortamında onlar da kirli işlerini yapabilmek için polislere rüşvet yedirirler. Onlar için her şey yolunda giderken yaptıkları son soygunla müfettiş Chester Campbell'ın dikkatini çeker ve dönemin Dışişleri Bakanı Winston Churchill tarafından bu soygunu araştırmak üzere Birmingham'a gönderilir. Aslında müfettiş Campbell'ın hedefinde sadece Pickyplanders çetesi değil, gangasterler, komünistler ve müşterek suçlular da vardır. Şehirde savaştan dönen askerler, çeşitli fabrikalarda düşük ücretle karın tokluğuna çalışmaktadır. Ülkelerine verdikleri hizmetin karşılığını alamadıklarını düşünen bu eski askerler, komünizm kışkırtıcılarının da emellerine ulaşabilecekleri kolay bir hedef haline gelmişlerdi. Bu askerleri kışkırtarak genel greve çağırırlar. Haliyle ülkeyi olası komünizm devirme endişesi kaplar. Bir diğer yanda ise Fenianlar denilen bağımsız İrlanda milliyetçisi olan bir örgüt, Şehirde aktif olarak yer edinmiştir. Chester, şehri bu yasa dışı örgütlerden temizlemek için yemin eder ve bunun üzerine daha önce görev yaptığı Belfast'tan kendi ekibini de getirip çalışmalara başlar. Bu mükemmel suç dizisini kesinlikle sizlere tavsiye ediyoruz ve sıradaki dizimize geçiyoruz. Sıradaki dizimiz Dark. İsminin hakkını veren muazzam bir bilim kurgu dizisi. Netflix'te izlediğim en iyi 3 dizi arasına rahatlıkla yazabileceğim bir dizidir. İlk bölümlerinden itibaren soluksuz izlerken kendinizi bir paradoksun içinde bulunuyorsunuz. Dizi, Almanya'nın Winden kasabasında geçiyor. Alıştığımız yabancı dizilerin aksine kendi ana diline bağlı kalarak Almanca çekilmiştir. Ve sizi temin ederim arkadaşlar, bunun etkisiyle daha kasvetli bir hava içerisine giriyorsunuz. Winden kasabasında bir adamın intihar etmesiyle dizinin gizemi başlıyor. Sonrasında ise küçük bir çocuğun kaybolmasıyla devam ediyor. Ve ardı ardına kesilmeyen müthiş gerilim ve zaman paradoksu aklınızı başınızdan alıyor. Diziyi izlemeye devam ettikçe zaman paradoksunu çözmeye başlıyorsunuz. Her şey nükleer santralde gerçekleşen bir patlamayla başlıyor. Patlamadan sonra açılan bir zaman tüneliyle bir döngü oluşuyor. 33 yıllık bir döngüden bahsediyoruz. 1953, 1986 ve 2019 yılları arasında sadece 33 yıllık bu döngü içinde geçen bir zaman yolculuğu. Her 33 yılda gizemli bir şekilde ortadan kaybolan çocuklar ve bununla birlikte kendini tekrarlayan bir dizi olayları görüyoruz. Bu zaman tüneli açıldığında oluşan manyetik alan ile hayvanlar ölüyor. Kuşların kulak zarı patladığında ölmesi veya tekrar kapı açıldığında 33 koyunun ölmesi gibi olaylar gerçekleşiyor. 33 sayısının gizemi burada bitmiyor. 33 yılda bir güneş, dünya, gezegenler ve yıldızların konumu tamamen aynı oluyor. Yani Güneş Sistemi 33 yılda bir tam dönüşünü tamamlıyor. Buradan gerçek zaman döngüsüne bir gönderme yapıyor. Dizideki karakter fazlalığı olsun, dizideki kasvetli gerilim ve gizem sizi öyle bir karmaşın içine sokuyor ki bazen bir dakikaya nasıl oluyor, bu kimdi diye düşünmeye başlıyorsunuz. Bununla beraber zaman paradoksu da işin içine girdiğinde tabiri caizse beyniniz yanıyor. Zaten bu zaman paradoksunu dizinin başlangıcında geçen ünlü fizikçi Albert Einstein'ın sözüyle anlıyorsunuz. Geçmiş, şu an ve gelecek arasındaki fark inatçı bir illüzyondan ibarettir. Bu mükemmel dizinin anlatımını bitirirken de söylemek isterim ki, dizide kullanılan sound trek ve ses efektleri çok daha fazla gerilip gözlerinize 1 dakika bile ayırmadan soluksuz izlemenize neden oluyor. Dizinin 3. sezonu için çekimlere başlandığını paylaştığı fotoğraflar ile vurgulayan yapım ekibi yayın tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapma denüş. Sıradaki dizimiz Doksof of Berlin'' adlı yine bir Alman dizisi. Bu dizi Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarımızın dikkatini daha çok çekecektir eminim ki. Türk asıllı Alman futbolcu Okan Erdem'in Almanya-Türkiye milli maçında önce Almanya'nın başkenti olan Berlin'de öldürülmesiyle başlıyor dizi. Alman milli takımında oynamayı kabul eden ve bu yüzden çok tepki alan Erdem'in cinayeti birbiriyle hiç anlaşamayacak biri Alman, diğeri Türk olan iki dedektifi birlikte çalışmaya zorlayacak ve ikiliyi Berlin'in yeraltı suç dünyasına sürükleyecek. Bu suç dünyasında ise Filistinli Tarık Amir aşireti ve Toma Kovac gibi iki güçlü çeteye karşı savaşmak için birlikte hareket etmelerinin gerektiğinin farkına varıyorlar. Dizideki bu iki dedektifin farklı karakterleri ve çevrelerindeki insanların karakter farklılıkları dizideki tempoyu hiç düşürmüyor. Dizideki yan karakterlerin başarılı olmasının bir sonucudur bence. Çünkü dizi ana konusuyla sıkışık bir şekilde karşımıza çıkmıyor. Almanya'daki ırkçılık, neonezi, sosyal hizmet sistemleri, Almancı denilen insanların yaşadığı sınıfsal zorluklar, polis departmandaki çekişmeler, aşiretler, her karakterin kendi içindeki çelişkileri ve çıkmazları derken dizinin geniş konağı içinde kendimize bir yer ediniyor ve dizinin gerçekçi bakışına tanıklık ediyoruz. Ama sakın fragmanlara aldanmayın. Bence çok sağlam, mükemmel bir polisiye dizisi sunmuş Netflix bize. Bir diğer dizimiz Altered Carbon. Altered Carbon aslında ölmenin ne demek olduğunu unutanların dünyasını anlatıyor. Genel olarak ise dizi 300 yıl sonraki gelecekte cinayet, aşk, cinsellik ve ihanetlerle dolu karmaşık bir hikayeyi konu alıyor. Gelecekte geçen hikayede insanlar enselerinde taşıdıkları kortikal bellek sayesinde ölümden dönebiliyor. Kortikal bellek başka bir bedene takılıyor ve insanlar hayatlarına devam ediyor. Tabi bunun için belirli bir paranızın olması gerekiyor her zamanki gibi. Devlet haksız ölümlerde insanlara ücretsiz beden sağlayabiliyor. Ancak hemen her devlet sisteminde olduğu gibi ücretsiz bedeninizi seçemiyorsunuz. Kısacası zenginlerin her zamanki gibi avantajlı olduğu bir dönemdeyiz günümüzde olduğu gibi. Hikayedeki ana karakter Takashi Kovacs 250 yıllık bir uykudan uyanıyor. Bu uyku ise Kovacs'ın aslında cezası. Zira suçlular dondurularak uykuya yatırılıyor. Kovacs'ı uyandıran ise aşırı zengin bir iş adamı. Lawrence Bancroft. İşte hikayemiz tam olarak burada başlıyor. Bancroft askeri geçmişi olan Kovacs'ı tek bir amaç için uyandırıyor. Katilini bulabilmek. Zira öldükten sonra geri dönen Bancroft yaşananları hatırlamıyor. Kovacs'ı bir nevi buna mecbur eden zengin adamımızın reddedilmeyecek teklifinin ardından da ana hikaye başlıyor. Netflix bu mükemmel bilim kurgu dizisini en ince ayrıntısına kadar düşünmüş ve belki de Netflix'in en pahalı yapımı olan bu diziyi bizlere mükemmel görsel efektlerle sunmuş. İlk sezonu 2 Şubat 2018'de ekranlara gelen Altered Carbon'un ikinci sezonun çekimlerine başlanıldı. Fakat henüz çıkış tarihi kesinlik kazanmış değil. Ama 2020 Ocak veya Şubat ayında çıkacağı söyleniyor. Ve son olarak Lacaste Papel'i sunuyoruz sizlere. Kendi ideallerini ve başkaldırışını yansıtmak isteyen ve dünyadaki eşitsizliğe dikkat çekmek isteyen Profesör lakaplı gizemli bir adamın tarihin en büyük soygununu yapmasını konu alıyor. Profesör kendi alanlarında isim yapmış kişilerden bir ekip oluşturur. 5 ay boyunca sadece bir evin içinde her ihtimale hesaba katmış ve olur da işlerin ters gitmesi haline dahi her anda ek planı yapmış kusursuz olacak bu soygun planını ekibine en ince ayrıntısına kadar anlatmış, zor durumda baskı altında nasıl davranmaların gerektiğini aşılayarak ekibine eğitim vermiştir. Tarihin en büyük soygunundan bahsediyoruz. Yani İspanya Kraliyet Darphanesini soymaktan bahsediyoruz. Tabii ki her şey plana göre gitmiyor planın en küçük ayrıntısına kadar düşünmüş olan profesörün de unuttuğu ve hesaba katmadığı şeyler oluyor. Topladığı ekip alanlarında en ileri olabilirler belki ama onların da en az kusursuz olan plan kadar kusursuz olmaları gerekiyordu. Ama ekipteki duygu karmaşaları olsun, merhamet, acıma hissi, yeri geldiğinde kontrolsüz şiddet olayların profesörün kontrolünden çıkmasına neden oluyor. Bu da polisle yaşadıkları psikolojik çatışmada onları ara sıra gereği düşürse de Profesör her zaman planın işe yaramadığını anlayıp ani kararlarla doğaçlama bir şekilde anı kurtarmayı bilecek. Bu sürükleyici, akıl oyunlarıyla dolu, sürekli bir sonraki hamleyi düşündüren diziyi sizlere tavsiye ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videolar için beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.